Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beyza ile birlikte Beyza'ya çok güzel ürünler sunacağım. Fakat bundan Beyza'nın haberi yok. Şu anda burada kutuda duruyor. Bekliyorum. Evet Aynen. Beyza. Şimdi biraz senin günlük hayatta kullanacağın ürünler var burada. Biraz da ihtiyacım olan ürünler aslında. İhtiyacım. Bence konuyu çok uzatmadan direkt geçiyorum ilk ürüne. Tamam. Bakma. Tamam İlk İlkiye... Hoparlör. Evet. Oyuncu parları. Bilgisayarda da kullanabilirsin ve telefonda da kullanabilirsin eğer power Powerbank'e takarsan. Nasıl power Powerbank'e takarsın? USB girişi vardı diye hatırlıyorum. Biraz incelemiştim. Bir bakalım o bakalım zaman. Bakalım içine Beraber içine. bir kutu açılışı yapalım. Tamam. Hatta sen baka gör bende tamam. ne özellikler sunuyormuş onlara bakalım. Mikado Glayer modeli bu Arda arkadaşlar. Evet. En sevdiğim alan bu. Bunu sonra <gülüyor> kullanacağım. Yani bir telefonla takıyorsun. Diğerinde Polar takıyorsun. Güç veriyorsun. Çok güzel ses Deneyelim veriyoruz. o zaman. Evet deneyelim. Şuradan da bağlarken buradan da ses ayarını yapabiliyorsunuz bu arada. Böyle erçeği şey hepsinde var ama yine de bunun bilgisini verelim. Bakalım nasıl bir ses verecek? Şimdi ben en az sese getireceğim. En az sesten arttıracağım. Şimdi USB bağlayınca renkler yandı. Jack'ı da girdik. Işıklı ışıklı dedim Beyza sever. Evet şu anda kısıkta. Biraz şu ses an verelim. En, en kısıkta. Youtube'da da en... Yüksekte mi? Hemen bakıyorum. Evet, en yüksekte tamam. şu an. Tamam, o zaman yavaş yavaş başlatıyorum. Güzel. Kalitesi iyi bu arada. Biraz patlıyor ama güzel evet, bence. bende. Güzel ses veriyor. Yani bir equalizer programı yüklenirse onun anı beşini. <gülüyor> Patlayan bir yere getir. <gülüyor> Gelmiyor, duymuyorum. Duymuyor musun Çok... beni? Arkadaşlarla partilemek için falan bazen olur ya. Bunu alıyorsun, şey moda sahile için. gidiyorsun. Moda sahile Powerbank'ine bağlıyorsun. Yani moda Yol... sahile de bilemiyorum. Tabii, ama. tam keko. Moda keko. <gülüyor> yani bilmiyorum. kekolara selamlar. Bence e, oyunun için de mantıklı. Evet, Bunu sayılıyor. yan yan koyarsan böyle, hmm. güzel bir ses deneyimi yaşayabilirsin. Ve arkadaşlarla partilemek bence en önemlisi. Güzel, o zaman. Ee yani hissettiriyor yani, güzel hissettiriyor. Fiyatı ne kadar peki bunun? Senden bir fiyat tahmini alalım o zaman Beyza. Peki e, gündelik yaşamda kullanacağım ve çok hani aradığın bir şey bu. Buna ne kadar verirsin yani? Ya şimdi düşün, şöyle artan kuru da düşününce böyle 700 lira falan aklıma geldi. 305 TL. Evet. Oha çok iyi lan, 305. Ya bilmiyorum bunun piyasasında önce araştırmadım bu arada ama artan her şeyden sonra bu kadar da güçlü bir ya ses kapasitesi verince 305 çok iyi, mahkum 400-500 TL şu an ikili hoparlörler hmm. bu güce sahip yani. Çünkü 3-3, 6 watt bir çıkış sağlıyor. Hani bu teknolojide yani bu gücü veren hoparlörlere baktığımızda 400 TL, 450-500 TL falan. O yüzden... İyi bir kalite o zaman. Tamam, hayırlı Aldım ben. <gülüyor> Geçerim, ben bunu bunun içine koyayım. Evet şimdi biraz da seni daha çok ilgilendiren, daha çok ihtiyacın olan bir ürüne geçeceğiz. Ne? Sen bir videoyu çektiğin zaman evet. bu videonun içeriğini yazmak için en çok neye ihtiyaç duyuyorsun? Klavye. Ve senin şu anda kullandığın laptopdaki klavyede ufak tefek ya, sorunlar evet. var. Şöyle, çok güzel ve daha öncesinde de bir klavyesini incelemiştim, böyle daktilo tarzı olanlar ve beğeniyorum. Ama daktilo tarzı olanlardansa yazı yazmak için gömülü ki çok daha, daha, daha güzel, Bu tabii ki daha taşımak yani. açısından da, zamanında bunlardan çok istemiştim. Şu hissiyat mükemmel yani şöyle hatasitede İçerisinden bir mouse. Şu an zaten detaylarda da görüyorsunuz. Bakın ne kadar küçük olduğunu, elim burada bir buçuk karış. Evet. Getir elimizi. Aynen. Bunun çok küçük el Evet. Harcılıyorum. Şimdi en önemli şeylerden biri. Tabii ki tuş hissiyatı. Bunun ne kadar çok ses çıkarıp çıkarmadığı da bence önemli. Hazır mısın? Bayağı ses. Tam ofis yani. Şu klavyenin gömülü olma olayı hani şundan dolayı çok güzel. Bütün tuşlara çok kolay erişiyor. Hani hızlı yazı yazarken hem hata payı azalıyor. Tabii ki birazcık küçük olduğu için normal klavyelere göre parmak alışması biraz daha zor olacaktır ama... Gömülü tuş dizilimine sahip olduğu için bütün tuşlara hani tuşa sert basayım gibi bir şey yok. Çok ufak bir dokunmada kolay bir şekilde tuşa basıyorsunuz ve yazım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda inceliğini de görüyorsunuz baya ince. Yani al bunu çantana at, laptop'un yanında gezdir. Aynen. Şu, şu detay da benim için bence önemli. Çünkü bazen şu yukarıya doğru kalkma hissini e, istiyorsunuz klavyelerde <gülüyor> ve bence şu detay. Benim çok hoşuma gitti. Bir de büyük hani, detaylarda görünüyor şu an. Şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bu yükseklik yetmedi. Bunu laptopa koyduğun zaman Aa, aynen çok mantıklı. Bir de kaymıyor. Bak altına kaydırmaz yapmışlar. Evet, yani evet. başka yüksek bir yere koyduğunda da kaymıyor. Çok mantıklı. Şurada bir bir ihtimalle pil yerimiz var. Açalım burayı. Kaç tane pil gerektiriyor? İki galiba. İki pil gerektiriyor. Bunda da var daha da Ve kale pil bu evet. arada. Ar bakarken ben de buna baktım. Yine ee, buraya da bir kalın pil, mouse'u içinde bir kalın pil gerekiyor. Altta böyle USB'si var, çıkartabilirsem... Evet, çıkarttım. Bunu da taktığınızda, bilgisayarınıza, artık nerede kullanıyorsanız direkt ikisini birden çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Bence Aynen. bu kolaylık güzel. Çünkü ekstradan yer kaplamıyor. İki tane USB takıyorsun bazen, farklı bir şey takamıyorsun. O yüzden bu detay bence güzel. Mouse'da da oldukça hafif bu arada. Fakirler Bayağı. mouse'la bir elimi alayım nasıl oturuyor? Ele de oturuyor bu arada. Klavyeden biraz daha sesli tuşları. Evet. Ama tabii biz daha çok klavye odaklı hani iş yapıyoruz. Tabii ki mouse'da kullanacağız. Ama ikisi de güzel yani. O zaman senden bir fiyat tahmini alalım. E fiyat tahmini yapınca Şimdi malzeme kalitesi, hafifliği, kullanışlı. Mobilitesi. Mobilitesi, güzel. kompakt tasarımı ile beraber. Ben bunu bir 500 derim. Bombayı patlatıyorum. Şu anda farklı fiyatı. sitelere bağlı olarak 300-350 TL arası bir fiyatı var. Çok iyi fiyat lan. Bir de böyle bazı sitelerde indirimi yakaladın mı? Evet. Çok çok uyguna getirebilirsin. Sepette indirim olabiliyor. Aynen indirim öyle. Kupon olabiliyor. Bence çok iyi. Ben ben kaçırmazdım yani. İhtiyacım olsaydı anında alırdım büyük ihtimalle. Bunları da alalım o tarafa. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sizdaki ürünümüz iş dışındaki beyza'yı ilgilendiriyor. Akşamları yani. canı sıkılan Beyza yani ilgilendiriyor. Yani Beyza. Geliyor, geliyor, geliyor. Fırlattık mı? Evet. Ve Rampage. Rampage Hydra. 50 mm'lik sürücüler ile bizleri karşılıyor. 32 ohm empedans gücü var. 108 desibel ve 3 desibel arası bir hassasiyeti. 2 metrelik USB kablosu bulunuyor. Aynı zamanda sanal 7.1 desteğinde olduğunu söyleyelim. Yani şöyle sanal 7.1 nedir sana anlatayım. Diyelim ki alamatta sağ önünden bir adam ateş ediyor. Evet. Ve sen bu kulaklık sayesinde sağ önünden ses geldiğini anlayabiliyorsun. Benim da, için yani, bu arada her zaman <gülüyor> tabii ki çok özür <gülüyor> Tabii ki kullanım çok çok önemli. Ama ben kendi kulaklığımda bunu çok yaşıyorum. Bir süre sonra yani neredeyse 3 saatten sonra yani normal bile bilmiyorum ama kulağımda kesinlikle ağrı yaratıyor ve başım ağrıyor artık. Şimdi önemli Of oh, bayağı kesiyor kız sesi o halde bile. E, geliyor ama aşırı kesiyor. Bence çok iyi. Ki şey yani aktif gürültü engelleyicisi yok yani şu anda e, üzerinde bulundurduk şeyle. Tam böyle kapattı yani. Hele bir de yayın açıyorsanız bunda belki bunu deneriz belki daha sonrasında deniriz, deniriz. ama yani yayın açıyorsanız hele şu Biliyorsun, bayağı evet. bir önlüyor sesleri. Bence Aa, oldukça güzel. Mikrofona bak, bayağı işlevsel. Aynen öyle. Burada bir çark yapmışlar. bile de ışıkları açıp kapatmak için hatta hemen ışığı da gösterelim. Bak, şimdi başlatıyorum ışığı. Çalıştı mı şu an? Dön kulağını, diğer tarafını. Dön işte. Şu an kırmızı. Tabi bu ışık değişmiyor, tek renk. Aaa değişiyor! Ee, böyle Çok güzel. Dedim. Ne oldu renk? Oradan değil, oradan değil. Full değişiyor. Yani sen hiçbir şey yapmazsan da değişiyor. O sesi açıp kapatma. İlk kırmızı başladı. Yeşil değişiyor mavi, mavi. Mavi. mavi. Ama kırmızıyken çok güzel duruyor. Kenarları da kırmızı, o yüzdendir. Hmm. Bir de bak şurası şu kafalık Kısmı. Süngerleri çok yumuşak. E şu detay yani görsele önem veriyorsanız bazı kullandığınız ürünlerde. Şuradaki bir dikiş detayı var. O dikiş detayının gerçekten ne kadar güzel olduğunu yakından görmenizi istiyorum. detaylarda mutlaka görüyorsunuzdur. Öyle bir dikelim de geçelim gibi değil. Bu düşünülmüş bir dikiş detayı kesinlikle. Ve Rampage'ı da bence... Oldukça güzel duruyor. Kırmızıda. Her evet fiyatlı bir şey alalım. Ama şimdi performansını da değerlendirmedik. O da var da. Şimdi ben kendi kulaklığımı 450'ye falan almıştım. Hı hı. Memnun musun kendi kulaklığından? Ya memnunum da bir süre sonra kafamı ağrıtıyor. Yani bir de hı. şu kaliteye bakınca şu kenardaki süngerlerin kalitesinin bunun biraz daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Ve şuradaki detay açma yani, kafama detayı. alt segment değil, değil yani. Evet yani bayağı iyi bir şey. ya Bence bir 600'ü vardır bunun. 600. vardı yani. O zaman açıyorum. Tam böyle kulağıma da oturdu böyle. Bir de mikrofonu falan da var. Benimkinin mikrofonu yok mesela. Açıyorum. Açıysal falan. Güzel yani bence. Nasıl duruyor acaba? Çok merak ettim. Ne kadar? 600. <gülüyor> ya bu işler yani. Neyse ilk fiyat ya evet, bence. Ama bunun Güzel. Tabii de bunlar bir ön inceleme yani bir kutu açılışı yaptık, ön fikirlerimizi değerlendirdik, tasarımına baktık, malzeme kalitesine, fiyatına baktık. Ama tek tek incelemelerini yapacağız. Ve bununla ilgili en azından test ederken bize sundukları nasıl, ses kalitesi nasıl bakacağız? Bunu hoparlör içinde, klavye içinde söyleyelim. Yani klavyeyle şöyle bir test yapacağız. İki farklı klavye olacak. Evet. benzer fiyata sahip hızlı yazma testi yapacağız. O yüzden önümüzdeki günlerde yeni incelemeler için takipte kalın. Ben ürünleri gerçekten beğendim. Hele ki bu fiyata ürünler. Eğer Donatmak istiyorsanız kendiniz Tabii ki birazcık daha birisi ofis birisi Oyuncu falan ama e, Dilerseniz bence Çok uygun fiyat ve tabi ki denedikten sonra Daha detaylı bilgi veririz ama Bence kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu Söyleyebilirim kesinlikle çünkü çok uygun Fiyatlar Hı. kaliteye bakınca da Kesinlikle vasat bir şey olduğunu Hissetmiyorsunuz sizi uzun süre idare edecek evet. e, malzemeler Olduğunu söyleyebilirim Şu malzeme bile özellikle yani şu kulaklığın üst tarafında bulunan yapı metal zaten bir bir de şöyle bir şey hani şu esnetmede bile hani hiçbir zarar görmeyeceğinin garantisini veriyor. tabii ki alın böyle kullanmayın. <gülüyor> o zaman önümüzdeki günlerde kutulan tüm ürünleri derinlemesini inceleyeceğiz. Hiçbir biraz daha önce. Yani olsun be. <gülüyor> Temel ihtiyaçları karşılıyor şimdilik. <gülüyor> tamam. İşte daha da böyle özel ihtiyaçlar yine zamanlı olacaktır tabii ki. Şu anda senin en çok ihtiyaç duyduğun 3 şeyi senin için getirdim. Bu yüzden bunların da tabi derinlemesini incelemesini yapacağız. Tamam. Yeni videolardan haberdar olabilmek için takipte kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Ben de okuyayım, beğeneyim. Sonra sizlerle konuşalım. Siz daha önce Rampage kullandınız mı? Bunlardan bahsedelim. Üründen memnun musunuz? Falan filan. O kadar. Hoşçakalın. Bay bay.